teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Şu anda İstinye Park'tayız ve arkamda şöyle bir kaldırayım biraz. Evet görüyorsunuz Dyson'ın bir demo center merkezi açıldı. Şimdi burada Dyson ürünlerini görebiliyoruz, test edebiliyoruz, kullanabiliyoruz ve Dyson ürünleri hakkında bizlere bilgi veriliyor. Şimdi ben içeri gireceğim. Biraz ürünlerden bakacağım. Ha, neler var neler yok. Onları size anlatmaya çalışacağım. İsterseniz kameramı çevireyim. Şöyle her zaman yaptığım gibi hızlı bir şekilde kamerayı çevirdik ve İçeri giriyoruz. Böyle siyah bir renk var. Görüyorsunuz her tarafta. Dyson diyor. Ve Profile Hot Cool Formal Date versiyonundan bahseden bir ekranda bir görüntü var. Şu anda bizi karşılıyor. Ve şu anda burada görüyorsunuz. Ekranda aman diyeyim mikrofon kameram bir oynar gibi oldu. Korkuttu beni. Ekranda gördüğünüz gibi Formal Date versiyonu. Hem hava temizliyor hem ısıtıyorlar. Hem de etme diyelim, soğutma demeyelim, değil mi? Evet. Evet, evet, oradan bir hemen hanımefendiden bize bir yanıt geldi. Teşekkür ediyorum. Şimdi devam edelim. Burada farklı varyasyonlar da var. Bakın daha büyük olanları da var, daha küçük olanları da var. Burayı da geziyoruz. Şimdi Dyson'ın bu merkezinde birçok bu ürünler hakkında bilgi alabilirsiniz. Bakın şuna mesela. Bunlar böyle dönebiliyor. Şöyle istediğimiz gibi oynatabiliyoruz. Hatta isterseniz de burada hanımefendiler, beyefendi var. Bize gelip bilgi verebiliyorlar. Ben şu an almıyorum ama... Fiyatları da yazıyor burada mesela şu anda. Bakalım 5.799 liraymış bunun fiyatı. Bu da 5.299 liraymış. Üstelmiş olayım yani fiyatları da burada yazıyor. Şimdi biraz daha devam edelim. Sadece hava temizleyeceğim. Yok tabii ki burada. Hanımefendiler, uzun saçlı beyefendiler için böyle saç kurtma makineleri de var. Bunlar tabii Dyson'un enteresan, fantastik ürünleri. Şöyle kendim de çekeyim biraz. Gerçekten de. Dyson zaten böyle her at, el attığı işte değişik tasarımlar yapabiliyor. Öyle değil mi? Evet. Evet şimdi hanımefendi bize hak verdi burada. Burada diğer seriden bir başka model görüyoruz. Bu da saç şekillendirici serisi. Yanlış bilmiyorsam eğer. Saç şekillendirici değil mi? Evet doğru oradan bilgi geldi şimdi bana. Evet kayıt devam ediyor. Şu anda yine saç şekillendirici yanındayız. Burada saç şekillendirici. Bu özellikle kuaförler kullanabildiğim kadarıyla ama... Saçına düşkün hanımefendiler ve beyefendiler de kullanabilir diye tahmin ediyorum. Bakın burada böyle bir sürü farklı farklı saç şekillendirmeleri, tarakları vesaireleri falan burada görebiliyoruz. Şu tarafa bakalım. Burada enteresan bir sanat eseri gibi bir şey var. Bu nedir bu? Evet. Saç şekillendiricinin açık halini koymuşlar buraya. Bakın şurada parçaları var. Aşağıya kadar geliyor. Şu bak ısıtıcı bu. Devreler filan herhalde parçaları. Bakın burada motorun parçası. Evet. Sonra işte içindeki ha bak şu. Şu işte her şeyi çözen makine bu herhalde. Evet bu. Şu devre herhalde meseleyi anlatıyor. Bu da cihazın gövdesi. Az önce görmüştük şuradaki. Şurada görmüş olduğunuz ürünün açık hali de burada böyle duruyor. Şimdi burada bir satın alımı yapılmış herhalde. Onun şu an ödemesi yapılıyor. Burada da duvarda karakterleri vesaireleri görüyoruz. Dyson'ın çeşitli aksesuarları da burada. Bu arada başkan değil ya. Vallahi satayım sana ya. <gülüyor> burada da yine cihazlar. Saç köpük makinesi var. Şuraya bakalım. Lambaları var Dyson'ın. Lambasına bakalım. Oo çok şekil ya bu baksana şöyle. Şöyle dönebiliyor. Böyle 360 derece oynayabiliyor. Şurada ayarları var. Farklı renk skalalarında falan oynayabiliyoruz. Çok güzel ya, çok tasarımsal ürünleri var Daisyn'in. Şimdi biraz daha bakalım. Yine burada da lambalar var. Şurada lambaları gördük. Yine lambalara bakmaya devam ediyoruz. Şimdi geldik. Bence Daisyn'in en güzel ürünlerinden olan süpürgeleri. Şimdi burada V11 Absolute Extra var. Bizim kanalda arkadaşlar incelemesi var. Daha doğrusu bizdeki Absolute Extra'di, Extra değil, Extra Evet ama bu sarı olan farklı bir versiyon galiba. Bakın burası da sarı. Şurası da sarı. Altı rengi daha doğrusu. Sadece bir Dyson, Dyson gibi çalışıyor diyor. Bakalım şöyle bir şey var burada. Filtreler var. Bakalım. Çalıştıralım. Burada böyle bir demo alanımız var. Süpürgenin çekiş gücünü mü görüyoruz acaba? He, buradan bunları çekeceğiz herhalde. Bunlar çeşitli demolar için kullanılıyor. Altı katmanlı filtrasyon diyor. Burada da V11'in farklı varyasyonları var. Görüyoruz. Bence en güzel ürünleri süpürgeler onu söyleyeyim. Süpürgelerini de kullanan birisi olarak. Bu da mesela Dyson'ın bir diğer modeli. Yine bunlarla da ilgili demo alanları var burada. Burada demo alanlarında bu ürünlerle ilgili bilgi alabiliyorsunuz bir de şu çok önemli bakın arkadaşlar bu başlıklar var ya mesela ne işe yaradığını bilmiyorsunuz ki bizim inceleme videosunda vardı bunlar tek tek anlattık İşte bu mesela motorlu hem arabada kullanabiliyorsunuz bunu hem de koltuk veya yatak gibi yerlerde şu çok güzel bir şey bu şu inanılmaz bir şey klavye ben klavye temizliğinde kullanıyorum ama böyle hassas elektronik cihazlar için kullanıyorsunuz. şunlar perde vesaire bu zaten biliniyor şu da sert zeminler için bayağı bir sert bir zemin bu bu da yine zaten bilinen bir şey bu, çok standa, şu da, bu aslında otomobil kemizliğinde e, kullanılıyor, uzayabilen ve esneyebilen bir parça, şöyle şöyle güzel bir parça, bu şekilde insanlara bir deneyim alanı sunulmuş oluyor, Dyson'ın bu Demo Center ismini verdiği yerde, buraya gelin İstinye Park'ın içinde, güzel de bir lokasyonda, Dyson'ın ürünleri hakkında bilgi alabilirsiniz, Ürünler konusunda hem demoları da deneyimleyebilirsiniz. Bakın bu saç şekillendirici mesela. Bunlar da uçları. Farklı farklı uçlarla farklı farklı şekillendirmeler yapmanız mümkün oluyor. Evet arkadaşlar burada da bir süpürgeyi parçalara ayırmışlar. Şimdi en yukarıda görülüyor mu bilmiyorum. Ta şu üst tarafta bir parça var. Oradan yukarıdan itibaren... Hemen, hemen on altında filtre var. Onun üzerinde devre var. Pil var sağ tarafında. Görüyorsunuz şurada sağ tarafta. Onun altında gövde kısmı var. Hemen altta şurada. Şu gövdemizin tamamı burada. Aşağı doğru iniyor parçalar. Mesela burada diyor hafif çift çeperli boru diyor. Buradan bir elektrik kablosu iniyor. Çünkü bu kafa motorlu bir kafa. Ve o motorla beraber çalışıyor. Böyle parçalara ayırmışlar. Hani süpürge V11'i buradan böyle parçalara ayırmış şekilde görüyorsunuz. Duvarın öbür tarafında da zaten... Saç şekillendirici vardı. Onu bu şekilde böyle parçalar ayırmışlardı. Aynen görebiliyorsunuz görebilirsiniz. Burada birçok demo alanı var. Saçlarınızı şekillendirebilirsiniz isterseniz. İstiyorsanız saçlarınızı kurutabilirsiniz. Bakın dersinin bu ürünlerine. Bakın şöyle. Baya da hava üflüyor şu anda. Bu da kutusu herhalde. Bakalım. Şuradan açılıyor mu? Evet açılıyor ve ürünü buradan kutusundan çıkartabiliyoruz. Buradan da görebiliyorsunuz kutulu halinde. Burada görmeniz mümkün. Arkadaşlar, İstonya parktaki Dyson Demo Center gezimiz sona erdi. Bu videoda sizlere İstonya parkta açılmış olan bu merkezdeki olan özellikleri, yeni ürünleri, demoları vesaireleri anlatmaya çalıştık. Olur, yaktı sakılan bir şey olsa ya da yolunuz İstonya parka düşerse ben mutlaka ve mutlaka bir orayı bakmanızı öneriyorum. Özellikle Dyson ürünlerini meraklıysanız YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyaller takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.